Merhaba J T Squad. tekrar hoş geldiniz. Tebrik. sarı mikrofon. Bugün <gülüyor> senin mikrofon yani onu yapıyoruz işte. Anladınız mı yani? Yani bu değil ki sadece yani yani sokak reportajlar, reportajlar, sokak reportajlar ve en komik anlar, laf sokmalar ve duygusal sal sahneler. Duygunas, Duygunas'sın, ne mısın? Tamam. <gülüyor> videoya girmeden önce ne yapıyoruz? Yep. Abone oluyoruz, değil mi? Yep. Evet ve videoyu şey paylaşıyoruz ondan sonra like atıyoruz. Evet. <gülüyor> tamam like atalım. Videoya girelim. Evet. Instagram'dan takip edebilirsiniz. Ne keşfetmek isterdim. yürüyen <gülüyor> uçak uh, uh, what the fuck what what is uh, it like what, what, what would you want or something to what would you wish mm. like what, what do you want to do you want to create, to create? like, like what thing you want do day noon or <coughs> like or he wants <gülüyor> want to create a walking um, <laughs> Aa bu klip çok kötü. Ya bak gülmemeyi yapalım mı ya? bu güzel olabilir. Gülmemeyi yapalım lütfen. Tamam. Artık gülmüyoruz. Hadi. Ölseniz mezar taşınıza ne yazılmasını isterdiniz? Bu iyi tercih değil. Ölseniz Mezar taşınıza ne yazılmasını isterdiniz? Bu ilk görüşüm değil. Türkiye Cumhuriyeti. What do you want to write on your grave when you <gülüyor> die? This is not the first time you <gülüyor> are Türkiye. Cumhurbaşkanı İlk Cumhurbaşkanı kimdi? İstanbul. Recep Tayyip Kılıçlar Okay, president. Sorry, sorry. Recep değil. Atatürk kardeşim. Atatürk. Kardeşim. Bir dakika gülüyordu. O mu? Mustafa İpek. İngilizce ile aranız nasıl? Çok iyi ama bilmiyorum konuşmasını Why is there in this so good. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> well, I can't speak. ama ha. şu an canımız ne çekiyor? Seni hiç ilgilendirmez. Oh! Oh! Oh! oh! oh! <gülüyor> What are you craving for right now? Yeah. It's not your business. O wow I misunderstood saydı. Hangi kayıtlı? Google diye kayıtlı. Köftecinin kızı. Çekirdik diye. Kanser. Hastalı insan. İçişleri Bakanı. Sevgiliniz hangi isimle kayıtlı? Geri zekalı. yok. Sevgilim Sen. Sakin ol. <gülüyor> <Sınimci. Güzel. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ama çok güzelsin yani. yalan söyleme ya çok <gülüyor> şaka, şaka, yap şaka yapıyoruz çok güzel <gülüyor> <gülüyor> şaka yapıyoruz şaka yapıyoruz çok güzel Aa, çok Aa, güzel ya Aa, <gülüyor> <gülüyor> <külüyor> ateşi bulan ilk kişisiniz. Yakacağınız şey ne olurdu? Mangal. Hadi oh, Like yeah, fire. What will you use fire to do? Like what's the first thing that fire to do? Mm -hmm. Mangal, barbecue. Okay. Onun Allah belasını versin abi. Yani, 95 aldım 60'ı indirdi. Böyle bir şey var mı? Neymiş kokla çekmişim? Oha. Çektin mi? Çektim abi. Kavgun sürecinde en çok neyi özlediniz? İlk şey En çok neyi özlediniz? Şu sağ şu sağın süren ha. sürecinde en like this Pandemik En çok neyi ne Çok ne şeyin, Hiçbir şeyin tadı yok ki. Okay, hiçbir şeyin. Okay, şeyin okay, hiçbir şeyin. You don't have. It is for anything. <Gülüyor> <Gülüyor> ne alaka ya? Ben de onu. kardeşin Halil'le çok karıştırıyorlar <Gülüyor> mı? Ben zaten Halil. <gülüyor> sık 6 glass. Okay, was to twin. brother. ikiz kardeşin Ben zaten O bu da. Evet, evet. Evet, evet, evet, Yalan söyler misin? yalan benim. Okay, life is a lie. Bu çok komik ama is funny gerçekten bu clip. It's funny. mi? Ne söyler misiniz? Abi, mi? Ne ne ararla Sana çok acil ne kadar para lazım? Bana ne kadar olursa allık babala. ne olursa. He? aynen Şu 4 milyon 4000 4000 4000 go Allah Allah ya ya öyle ayıp ya Allah Allah ne alana pitch tabi pitch et yok ki et yok at et yok at pitch <Gülüyor> o çok O. Yok. Çik benziona. Hasan. Hayda. No. İngilizce. Sepeti karamella, karamella. Sepeti terazi lastik, jimnastik is pastir, kömür plastik. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> O piyi piyi karamela sepeti terazi plastik, gimnastik, is pasir kömür plastik. Ben Haydar bir takacağım Haydar bey, Mehmet bir yatak Mehmet. Bakıyoruz. Öyleyim ekliyorum. Mesela. Ekliyorsun. ya. Bugün <gülüyor> mı? <gülüyor> bakıyorsun örneği de tam turkiye ses ver. şey diyor ben hesapları hackleniyorum bu günah mı am hacking am is this a sin. da fenasik kerim fenasik kerim Dilmiyorum, bilmiyorum. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Uha. Bakıyorsun wow. böyle varur bir yerde var. yaptım oğlum. Bakıyorsun örneğinde var. Bir Kim kimi koparıyor? Kendi payına koyayım. Sen bize iş mi koyuyorsun lan? bakıyorsun önüne mar dur bir yerde güller elleri ne bir doldur ah Evet, gidiyoruz arkadaşlar bu kadar. Lütfen abone <gülüyor> paylaş. mutlu yıllar size mutlu yıllar Evet ve görüşürüz